<Gülüyor> Selamlar millet Bugün sizlerle birlikte Bir şövalye Bir vanguard Bir canavar oyun oynuyoruz Bir waver atacağız arkadaşlar Milleti et yapacağız Doğruyacağız keseceğiz İşlerini bitireceğiz Arena Betrayal falan filan bir şeyler yazıyor Deme yani bakalım Karşımızdaki arkadaşlar Doğrama planlarım var Knight alacağım Hem seri bir dakika seri bir night olmak için ama change class şunu şöyle yapmamız lazım seri night kardeşim. Fut, fut, fut. <gülüyor> Arkadaşlar oyun yeni diyebiliriz aslında değil ama yeni hani yeni yeni steam'e falan geldi. Böyle ben daha önce de oynamadım bu arada. amana kodum kimsin lan sen Oo. biraz dayak yemiş şey olabiliriz tabi hayatta olabilecek şeyler ipne kalkan almış bende kalkan yok ben daha yeniyim sen amana koyacağım bekle gel buraya Bir şey düştü ama Bu arada arkadaşlar bu videoda ışık yok Birazcık facecam'in kalitesi kötü olabilir ışığı bulamadım amanakım Kaybettim ışığıma Bir hit yememiz lazımdı Kalkan gitiyordu Bir daha yedik Yarra yedik şimdi işte Evet Ne oluyor amanakım Evet Evet sote olduk kim Senin amanak koyacağım Senin amanak koydum Bu tur aldık Bu tur %100 aldık Oğlum Allah. O ne oğlum? Ne yapıyorsun? Sen çok gaza geldin. Bak sen çok gaza geldin. Haklısın gibi de ama. <gülüyor> Arkadaşlar adam benden güçlü o yüzden. Başka bir şeyi yok. Hani pay to win ya bu oyun. Marokko, oynamayın. Ulan oyunda... Lan o benden nasıl onu azdı vurabiliyor? Kardeşim bu adam hile, kalkanı falan var kardeşim ya. Özlemiş zamanı. Bir tane kesebildik adamam. Kardeşim bu oyun Burjuva Oyunudur Bu oyunu oynamayın kardeşim Bu ne oğlum adam adam içimizden geçti Arkadaşlar ben bu oyunu öğreneceğim Bu oyun anlaması biraz zor Yeni başlayınca imkansız gibi bir şey hatta Ama ben bu oyunu öğreneceğim Bir maç daha atacağız Bir maç daha atacağız rahat olur Rahatta kalın Aha buldu Okey nice nice Hadi onu bu sefer aldık Bu sefer bizde Haritada güzel sevdiğim bir harita Tournament GROUNDS ARADA Let's go Benim Yüzüne doğru bağıracağım öyle saldıracağım Söyle dur Woodman Aynen öyle Aynen öyle bebeğim Bu ne? Abi bunun da Bu iyi bu iyi Dev gibi amınam seni siktim onu behle Seni amun. Oğlum bu ne lan? Buna koyayım sivilce çıktı oralarda sinir oluyorum Ben delir. <gülüyor> Buna koyduğum Uzak dur lan Sıktır lan Ana ne sikiyim Abi dur abi abi abi bilir abi abi ne sikerim Evet Arkadaşlar oyun zor Bakma öyle amına kodum oyun zor ¿Qué tal? ¿Es por ahí? Eh. Abicim şu bıçakları bir salar mısın canım benim Bak Archer alacağım aman abicim Diğer al beyler Bir de bunu deneyelim aman O Ok oh atacağım ileride elini Lan Lan Lan beni bir bırak Bak hala bıçak atıyor Lan yapışa bıçak... Kendini almana koyacağım şimdi Archer aldım bakalım ne yapacağım Archer'a e karşı Oğlum Bu Archer bozuk almana yok Lan oğlum bunu korunmuyor Archer çok gazi fikirde Archer olmaz Archer ne kardeşim yok? Vanguard Heh şey böyle baltayla falan deme yani. Sen bir orospu çocuğusun. Sikerim böyle.